Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Geçtiğimiz günlerde kutusunu açtığımız P Smart Esin inceleme videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz Huawei günden güne ülkemizdeki model yayılpazesini genişletmeye devam ediyor. Son dönemde Huawei'nin battığı, bittiği, gittiği gibi haberler var. Fakat önümüzdeki dönemde de Huawei Türkiye ülkemize cihaz getirmeye devam edeceğini, yeni cihazlar sunmaya devam edeceğini açıkladı. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir endişeniz olmasın. Yani Huawei cihazlarını getirmeye devam edecek ki şu anda kendi işletim sistemlerini de kuruyorlar arkadaşlar. Belki önümüzdeki yıl daha böyle ayakları yere sağlam basan modellerle karşımıza çıkabilirler. Gelelim P Smart es arkadaşlar. Dediğim gibi bu ülkemizde şu anda uygun fiyata satılan modellerden bile. Burada uygun fiyattan kastımız nedir onu da hemen size söyleyelim. Kalkıp da biz burada 1000 lira 1500 liralardan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Son çıkan telefonlara baktığınız zaman özellikle böyle 3 kameralı, 4 kameralı olanlarda işte Damla çentikle gelenlerde böyle kalbur üstü bir Yonga setine sahip olanlarda 3000 lira gibi etiketleri görmeye artık alıştık. P Smart S'in etiketi ise yaklaşık olarak 2500-2600 lira arasında yani internette araştırdığınız zaman bu fiyat skalasına bu telefonu bulmanız mümkün. Peki bu telefon bizlere neler sunuyor? Dilerseniz şimdi buna bakalım. P Smart S'in tasarımıyla incelememize başlayalım. Aslında son dönemde alışık olduğumuz bir tasarımla geliyor P Smart S. Nedir? Bu damla çentik tasarımı. Bu telefonda öyle aman aman değişik bir arayüz ya da değişik bir tasarım çizgisi mevcut değil. Arka tarafta Huawei'nin yine orta segment modellerinde görmeye alışık olduğumuz bombeli bir kapak var. Dikey bir üçlü ana kamera görüyoruz. Ve bu üçlü ana kamera modülünün hemen altına da Flaş ışığı yerleştirilmiş. Arka yüzeyde herhangi başka bir şey bulunmuyor. Yani parmak izi okuyucu vesaire yok. Huawei'yi parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirmiş Neden? Çünkü karşımıza IPS LCD bir ekran yok. Amoled bir ekran bulunuyor. Bunu da sizlerle yeri gelmişken paylaşmış olalım arkadaşlar. Dediğim gibi damla çentik tasarımlı bir telefonla karşı karşıyayız. Ama çerçevelerin birazcık kalın olduğunu söyleyebiliriz. Yani biraz... Daha ince bırakabilirdi bu bu çerçevelere. Özellikle alt çerçevenin bir tık daha ince olması göze daha hoş görünmesini sağlayabilirdi telefonu. Zaten şöyle baktığımız zaman da çerçevelerin kendini biraz fazla belli ettiğini söyleyebiliriz. Telefonu şöyle kendinize tuttuğunuz zaman arkadaşlar sağ kısımda ses açıp kapama ve power butonunun yer aldığını görüyoruz. Sol kısımda ise sim kart girişimiz bulunuyor. Alt kısıma Type-C girişiyle mikrofon yerleştirilmiş. Bir hoparlörümüz var. Üst tarafta ise kulaklık girişimiz bulunuyor. Yani alt tarafta kulaklık girişini görmeyince demeyin ya bu telefonda kulaklık girişi yok mu diye. Üst tarafa Huawei'yi kulaklık girişini yine yerleştirmiş arkadaşlar. Gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Bu telefonda Huawei'yi kendi ürettiği Kirin 710F yonga setini kullanmış. Bu yonga seti arkadaşlar birazcık eski. Biliyorsunuz 12 nanometre teknolojisiyle üretilen bir yonga setiydi. Bu ne demek? Her 12 nanometrede bir transistör var demek ki bu da ne yapıyor arkadaşlar yonga seti içerisindeki transistör sayısını düşürüyor. Transistör sayısı düştüğü zaman ne oluyor yonga setinin ısınması artıyor. Aleyetten yapabildiği işlem de azalıyor çünkü günün sonunda baktığımız zaman transistör bir anahtarlama elemanı dolayısıyla ne kadar az olursa bu eleman yonga setinin içerisinde. Yonga Set'in yaptığı işlem sayısı da o oranda düşmüş oluyor. RAM tarafına baktığımızda ise 4 GB'lik bir miktarın bizi karşıladığını görüyoruz. Bu miktar ilk bakışta biraz az gelebilir ki günümüzde artık orta segment modellerde 6 GB RAM görmeye alıştık ki hatta bazı modellerde 8 ve 12 GB'lik RAM kullanan yazlarda söz konusu o yüzden RAM tarafında biraz düşük kaldığını söyleyebilirim. Ama şunu sorabilirsiniz. Ya bu RAM düşük ama hani ben bu RAM'le herhangi bir uygulama ya da oyunda sorun yaşar mıyım? Hayır arkadaşlar, istediğiniz uygulamayı, istediğiniz oyunu bu RAM'le çalıştırabiliyorsunuz. Örneğin şu anda hani en popüler oyunlar hangileri diye soracak olursanız, işte PUBG derim, Call of Duty Mobile derim, Asphalt Legends falan derim. Onların hepsini bu telefonla pekala rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Demek ki bu da ne anlama geliyor? Oyun tarafında ya da uygulama tarafında buren miktar size herhangi bir sıkıntı yaşatmayacaktır. İlerleyen yıllarda yaşatabilir mi? Onu şimdiden söylemek pek mümkün değil ama ben açıkçası sanmıyorum. Yani bu telefonu aldığınız zaman ilerleyen dönemlerde çıkan oyunlarda da herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Dahili depolama alanına baktığımızda ise 128 GBlık bir yerle karşılaşıyoruz. Aslında bu telefonda bazı böyle dengesizlikler var. Hani RAM miktarını düşük tutmuşlar. Dahili depolama çok yüksek tutulmuş. Biliyorsunuz bazı modellerde 32-64 GBlık dahili depolamalarla karşılaşıyoruz. Fakat Huawei burada 128 GBlık bir dahili depolama alanı sunmuş ki bence bu RAM'in 6 GB konulmasından daha önemli. Yani şöyle bir kıstas yapabiliriz. 64-6 GB RAM mi 128 GB 4 GB RAM mi derseniz ben... 128 GB dahili depolama, 4 GB RAM'i seçelim arkadaşlar. Çünkü RAM böyle aman aman bir şey fark ettirmiyor telefonlarda. Belki 1-2 saniye, 3-4 saniyelik hızlanma olabilir uygulama açılışlarında. Fakat baktığımız zaman dahili depolama alanı pek çok kişi için önemli. Neden? Herkes tak tak fotoğraf çekiyor artık. Dolayısıyla fotoğraf sayısı bir seviyeye geçtikten sonra da dahili depolama alanı yetersiz geliyor. E, bulut depolamalarda biliyorsunuz arkadaşlar çok ucuz değil ülkemizde. Dolayısıyla bulut depolamaya her ay belli bir ücret ödemek belki tamam 10-15 lira olduğu için ayda gözünüze batmıyor ama yıllık baza vurduğunuz zaman hayli para yapıyor. O yüzden de 128 GB olması telefonun gayet bana ...cezbedici geldi ki 2500 lira fiyat seviyesine 128 GB'lik bir telefon almak çok da mümkün değil günümüzde. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Dedikten sonra geliyoruz telefonumuzun kamera özelliklerine. Dediğim gibi arka tarafta üçlü bir ana kamera modülü bulunuyor. Bu ana kamera modülüne 48 megapiksellik geniş açılı bir kamera öncülük ediyor. Bu geniş açılı kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor arkadaşlar. Telefon 1K çözünürlükte 30 FPS videolar çekebiliyor. Aynı şekilde ön tarafta yer alan 16 megapiksellik 2.0 diyafram aralığına sahip kamerayla da 1K çözünürlükte 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Tabi bu kağıt üzerinde olan rakamlar. Dilerseniz şimdi canlı olarak telefonun video performansını sizlere gösterelim. Bu şu anda ön kamerasına geçiş yaptım. Arkadaşlar şu anda video kaydını ön kamerayla gerçekleştiriyorum. Şurada görüyorsunuz kuşum var. Bakayım yakınlaştırma oluyor mu? Evet olmuyor. Yakınlaştıramadım kuşa doğru. Olsun. Böyle ön kamerayla video performansı bu şekilde diyebiliriz. Şöyle hızlı geçişler yapayım bakalım. Ekranda yırtılma falan olacak mı? Şöyle bakın. Ee, genel itibariyle ön kamera başarılı gibi açıkçası. Çok kötü görünmüyor. Buradan bakıldığı zaman tabi sesi ne derece aldığı O da önemli. Dedikten sonra bir de arka kameraya bakalım. Şimdi arka kamerayı çevirelim. Şöyle yardım isteğim Ozdan bir parmak gelsin. Evet. Şu anda da Telefonun arka kamerasındayız arkadaşlar. Arka kamerayla yaptığınız çekimlerde ise görüntü ve ses performansı bu şekilde. Şöyle yine kuşu göstermeye çalışayım alıyor mu almıyor mu bilmiyorum ama. E, evet böyle doğal bir ortamda şu anda çekim gerçekleştiriyoruz diyelim. Ve evet durduralım. Evet arkadaşlar genel itibariyle telefonumuzun video performansı bu şekildeydi. Şimdi bir de fotoğraflarımıza bakalım. Evet gördüğünüz gibi fotoğraf kalitesi de çok kötü değil. Tabi düşük ışıkta da biraz daha düşük bir performans sergiliyor. O da normal. Sonuçta 2500 lira veriyoruz. Yani düşük ışıkta böyle çok iyi fotoğraf çeksin istiyorsanız arkadaşlar bir 7-8 bin lirayı gözden çıkarmanız lazım. Çünkü düşük ışık dediğiniz zaman kamera bambaşka bir boyuta evriliyor. Bunu da söylemiş olalım. Telefonumuzun bataryası merak edenler için hemen söyleyelim. Bu telefonda arkadaşlar 4000 mAh'lik bir batarya mevcut. Bu batarya kutudan çıkan 10 Watt. ...şarj aletiyle şarj ediyor ki şarj etmek telefonu yaklaşık olarak 2 saat falan sürüyor. Ee, yani çok böyle hızlı bir şarj söz konusu değil. Tabi günün sonunda bizler için önemli olan şey ne? Fiyat ve performans aralığı arkadaşlar. Ee, 2500 liraya baktığımız zaman bu telefonun gayet makul olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız şöyle bir şey var bunu da sizlere hatırlatmış olalım. Biliyorsunuz artık Huawei modellerinde Google Play desteği bulunmuyor ki... ...doğal olarak Huawei P Smart S'de Google servisleri yer almıyor... Telefonu açtığınızda Google hesabı yerine ne yapıyorsunuz? Huawei hesabıyla giriş yapıyorsunuz. Ardından Huawei App Gallery zaten ekrana geliyor ve indireceğiniz uygulamaları bu Huawei App Gallery sayesinde indirebiliyorsunuz. Ayrıca cihazınızın içinde Phone Clone diye bir uygulama var. Eski telefonunuzdaki tüm uygulamaları App Gallery'de olsun olmasın Phone Clone yardımıyla ne yapabiliyorsunuz? Bu telefonun içerisine aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ben Google servislerini çok kullanmıyorum diyorsanız bu telefon sizin için ideal bir cihaz olabilir. Lakin benim işim Google servisleriyle işte Gmail'im her gün defalarca kontrol ediyorum, YouTube'da kanalım var işte YouTube stüdyoya indirdim oradan bakıyorum vesaire diyorsanız biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Fakat şunu da söylememiz gerekiyor. Rahatlıkla tarayıcı üzerinden Google olsun, YouTube olsun, işte Gmail olsun, Drive olsun bunlara ulaşabiliyorsunuz. Yani illaki uygulamaları indirmenize gerek yok. Bir şekilde Google'ın böyle hizmetlerine erişmeniz mümkün. Ama bunu ne yapamıyorsunuz? Uygulama arayüzünden gerçekleştiremiyorsunuz arkadaşlar. Bizim telefonla ilgili yorumlarımız bu kadar. Gerisi artık sizin tercihinize kalmış diyebiliriz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.